Türkiye son yıllarda insansız hava araçları konusunda attığı adımlarla dünyadaki savaş doktrinlerinin değişmesine önemli bir katkı sağladı. Bu katkılarda Türk Havacılık Sanayi'ne, savunma sanayimize ihracat olarak yansımaya başladı. Baykar Savunma tarafından tasarlanan ve sınıfındaki çok iyi İHA'lardan biri olan TB2 Bayraktar'ın yeni kullanıcısı Polonya oluyor. Polonya ile yapılacak anlaşmayla 24 adet TB2 teslim edilecek. 24 adet hava aracı 4 ana sistemden oluşacak ve kısa süre içerisinde Polonyalılar Türkiye'ye gelerek eğitimleri almaya başlayacaklar. Uçuş bakım eğitimlerinin sonrasında yavaş yavaş teslimatlar başlayacak. Paketle birlikte aynı zamanda roket san tarafından imal edilen mamleye mamc gibi mühimmatlar da TB2 ile birlikte Polonya envanterine girmeye başlamış olacak. TB2'nin ihracat başarısı Katar'la başlamıştı. Arkasından Ukrayna sonrasında Libya Mutabakat Hükümeti bu uçakları tercih etmiş. Dördüncü kullanıcı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmuştu. Hem Libya'daki iç savaşta hem de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ikinci dağlı Karabağ'da TB2'ler sonucu belirleyici çok önemli adımlar atmıştı. Ve bunun sonrasında da ilk defa bir NATO üyesi olan Polonya'dan da sipariş gelmiş oldu. Polonya tarihine baktığımız zaman Rusya ile hep sıkıntı yaşamış bir ülke. Daha önceden 2. Dünya Savaşı sonrasında e, Varşova Paktı içerisinde yer almış. Doğu Bloğunda yer almış bir ülke. Ve arkasından Varşova Paktı ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği parçalanınca tekrar batıya geçmiş bir ülke. Bu nedenle özellikle... Silahlı kuvvetlerini batı yapısı silahlarla son yıllarda teçhiz ediyor. İşte bir bakıyorsunuz eskiden kalan MiG-29'ları var ama bugün F-16'lar kullanılıyor. F-35'ler yolda. Hep böyle batı yapısı silahlara doğru bir dönüş var. NATO standartlarını uygulayan ve de kuvvetli de bir silahlı kuvvetlerine sahip bölgesel büyüklüğü açısından diyeyim Polonya'nın TB2 seçmesi çok önemli. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri zaten bölgenin en büyük e, silahlı kuvvetlerin ordularının başında geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri gerek terör operasyonu, gerek sınır ötesi operasyonlarla sürekli alarmda ve sürekli aktif olarak çatışmanın içerisinde. Burada yerli amaçla üretilen bir e, işte bu askeri bot da olabilir, insansız hava aracı da olabilir, helikopter de olabilir, uçak da olabilir. Sürekli gerçek şartlarda test ediliyor. Bu testlerden geri dönüşler bu ürünün daha iyi olmasını sağlıyor. Şimdi silahlı kuvvetlerinin bir operasyonel yeteneği var. Ve sürekli bir çatışma, sürekli bir aksiyon halinde deneniyor. Üçüncü çok önemli konu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir NATO üyesi, bir ülkenin ordusu olması. Yani belirli standartları var. O standartlar çok titizlikle uygulanıyor. O yüzden de birçok ülke eğer bir silah sistemi Türkiye tarafından seçildiyse gözümüz kapalı biz de bu silah sistemini alırız diyorlar. Bu açıdan TB2'nin Polonya'ya satışı çok önemli. Biliyorsunuz bir taraftan Macaristan'da Türk İHA sistemleriyle ilgileniyor. Geçtiğimiz aylarla da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ Tunusa Anka ihracatı gerçekleştirmişti. Türkiye bu İHA konularında çok farklı özelliklere sahip hava araçlarıyla gerçekten e, dünyada adını e, bu konuda çok önemli bir yere yazdırmış durumda. İşte en büyük insansız hava aracı taarruzi sınıftaki Akıncı 5,5 ton. Hemen altında Aksungur Tusaş'ın yaptığı çift motorlu İHA. Onun altında Anka. Onun hemen altında TB2 ki TB3 yeni model geliyor önümüzdeki yıl içerisinde. Böyle güçlü bir yapı var. Belki Vestel'in Karayel'i Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kalıcı olarak envantere giremedi. Belirli bir dönem kiralı kuştu ama şu an Karayel Suudi Arabistan'da üretimde ve aktif olarak Suudi Arabistan'da özellikle bu Yemen'de Husilerle yapılan savaşta aktif olarak kullanılıyor. Bu açıdan Türkiye'nin tecrübeleri çok önemli. Tabii ki tek başına bir İHA yeterli değil. Tecrübeler aktarılıyor, elektronik karıştırma gibi birçok konu alt alta geliyor. Bu sistemlerle birlikte bir İHA çok önemli bir vurucu güç haline gelebiliyor Polonya'nın attığı adımla birlikte aslında Polonya'nın Türkiye'deki Türk havacılık tarihiyle de çok derin bağlarımız var bizim bunlarla ilgili de anlatacağımız ilginç bir olay 1800'lü yılların sonlarına doğru yine Rusya ve Polonya arasında çok ciddi sıkıntılar var ve Rusya Polonya'yı işgal ediyor bir grup vatansever subay ayaklanıyorlar ve Rus güçlerine karşı savaşıyorlar. Ama belirli bir süreden sonra ne yazık ki bu Polonyalı subayların isyanı Ruslar tarafından bastırılıyor ve oradaki Polonyalı subaylar ailelerini toplayarak işte Avrupa içine bir kısmı da Osmanlı İmparatorluğuna sığınıyorlar. İşte onlardan biri de Raiski ailesi. 1800'lerin sonunda İstanbul'a geliyor Reiski o zaman Polonya ordusuna bir yüzbaşı ve Osmanlı ordusuna giriyor Müslüman oluyor ve uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu ordusunda teknik konularda subaylık yapıyor ve buradaki bilgi ve birikimini Osmanlı İmparatorluğu ordusuna aktarıyor ve burada da bir oğlu oluyor oğlunun adı da Ludomil Reiski aradan yıllar geçiyor aile tekrar Polonya'ya dönüyor ve Ludovic Reiski de bir delikanlı işte yaşı 20'lere geliyor ve Polonya ordusunda da görev yapmaya, askeri eğitim almaya başlıyor. Bu arada enteresan bir gelişme yaşanıyor. Hala Reiski ailesi Osmanlı vatandaşı ve kendisine 1914 yılının sonunda askere çağrı belgesi geliyor. E, askere çağrıldığı için de Reiski işini gücünü bırakıyor Polonya'da. Ve İstanbul'a geri dönüyor. Bir Osmanlı vatandaşı olarak orduya katılıyor. Tabii kendisinin yabancı dil bilmesi, iyi derecede Türkçe konuşmasıyla birlikte kendisi havacılık bölümüne aktarılıyor. Yeşilköy'de Rasıt kursu görüyor. Rasıt ne demek? O zamanın uçakları iki kişilik bir pilot uçuruyor. Bir de uçağın ikinci kokpitinde Rasıt görev yapıyor. İşte gün geliyor rahatsız havadan keşifte notlar alıyor, fotoğraf çekiyor. Gün geliyor tüfekle düşman uçağını düşürmeye çalışıyor. Gün geliyor elinde bomba atarak yani pilot uçağı uçururken o da geri kalan bütün görevleri rahatsız olarak yapıyor. Kendisi Ludomil Raiski Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Çok yararlı uçuşlar yapıyor. Hatta bu uçuşlarda da iki defa yaralanıyor. Sürekli e, görevini tekrar iyileşip geri geliyor ve bir dönem sonra da pilot oluyor. Ve tabii ki savaş bittikten sonra kendisi Teğmen rütbesiyle Mondros mütelekesi gereği terhis ediliyor. Ve tekrar Polonya ülkesine dönüyor. Burada da çalışmalarına devam ediyor. Polonya Hava Kuvvetleri'ne görev yapıyor. Polonya Savunma kuvvetlerinde görev yapıyor. Ve 1928'de de ilginç bir şekilde Türkiye'ye ikinci bir seyahat yapıyor. Bu seyahatte çok önemli bir anlaşma imzalanıyor. O yıllarda Polonya'nın en büyük uçak fabrikası... PZL, Pezetel okunuyor. Pezetel şirketi, Pezetel şirketi ve Türkiye'deki Kayseri'deki uçak fabrikası bir anlaşma yapıyor. Bugün örneği dünyada tek kalmış Pezetel 24 tipi uçağın Türkiye'de üretimi gerçekleştiriliyor ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde de Türk Hava Kuvvetleri'nin bu üretilen uçaklar hizmete girmeye başlıyor. Pezetel 24'ler. Fakat ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı'nın başında. Almanlar bir yıldırım harbiyle Polonya'yı işgal ediyorlar ve tekrar buradaki askeri personel ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Ludomil Reiski önce İngiltere'ye gidiyor. Burada pilot olarak görev yapıyor ve mecburen tabii ki birçok Polonyalı havacı gibi İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katılıyor. Bu arada tabii Polonyalı havacıların da açtığı yolda, yıllar önce açılan yolda Polonyalı havacılar Türkiye'ye geliyorlar. Polonyalı havacıların çok önemli bir kısmı mühendis. Ve bu, bu mühendisler Ankara'daki Türk Hava Kurumu uçak fabrikasına görev yapmaya başlıyorlar. Hatta mühendislerden biri de uçak fabrikasının müdürü oluyor. Aynı zamanda Polonyalı mühendisler 1900 Birde kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi uçak Mühendisliği bölümünde de e, akademik olarak öğrencilerin yetiştirilmesine katkıda bulunuyor Ve tabii ki İkici Dünya Savaşı bittikten sonra Polonyalı mühendisler yavaş yavaş ülkelerine dönüyorlar ama burada birlikte yapılan Türk Hava kurumunun THK 1 2 5 ve 11 projelerinde buralarda hayata geçiriliyor. Bir kısmı bu mühendislerin ülkelerine dönerken bir kısmı da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya gidiyor. Polonyalılarla yani İkinci Dünya Savaşı'nda da Türk Havacılığı'nın bir kesişmesi oluyor. 1980 yılına geldiğimiz zaman enteresan bir kesişme daha gerçekleştiriliyor. O yıllarda PZL şirketi Aktif Rusya'dan lisans altında Antonoviki paraşüt uçağı yapıyor. PZL-104 Vilga planör çekme uçağı ve poğaç olarak adlandırılan karbon fiber gövdeye sahip bir planör ve aynı zamanda da işte yamtaş gibi tek kişilik planörler de bu fabrika tarafından üretiliyor. O yıllarda e, Türkiye ve Polonya arasında bir anlaşma, ekonomik bir anlaşma imzalanıyor ve Polonya'nın Türkiye'ye eski Osmanlı döneminden kalan bazı borçları var. E, bu borçlar karşılığında mal olarak ödenmesi gibi bir anlaşma gerçekleştiriliyor ve Türkiye Polonya'dan uçak almaya karar veriyor. Türk Hava Kurumu da yaptığı incelemede Antonoviki paraşütçü uçakları, Vilga planör çekme uçakları ve Puaç planörleri ve Yantar planörleri alıyor. Ve bunların bir kısmı halen Türk Hava Kurumu'nda kullanılmaya devam ediliyor. 2000'li yıllara geldiğimiz zaman artık tabii Polonya daha batı standartlarına geçmiş NATO üyesi olmuş. Bu sefer Skorski şirketi bir helikopter fabrikasını alıyor Polonya'da ve orada Bizim de silahlı kuvvetlerde kullandığımız S-70 Black Hawk helikopterlerin üretimi yapılıyor. Bu helikopterlerden direkt alımla alınan ve halen Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarmada uçan bazı helikopterlerin de Polonya'da üretildiğini anlatmamızda fayda var. PZL-24, 1980'ler Türk Hava Kurumu, 2000'li yıllar Skorski helikopterleri derken bize bir şeyler almışız Polonya'dan. Sonunda Türkiye'de bir ihracat başarısına TB2'lerle atmış durumda. Ee, bu projeyle birlikte tabii ki şu an biraz beklemede olan bir başka proje daha var. Polonya uzun yıllardır envanterinde bulunan Mi-24 taarruz helikopterlerini değiştirmek istiyor. Bu helikopterlerden adaylardan biri de tabii ki TUSAŞ'ın e, tasarladığı, geliştirdiği aslında bir Augusto Weston tasarımı olan ve şu an T-129 atak haline gelmiş helikopterin Polonya satışı söz konusu. Bu projede 3-4 yıldır devam ediyor ama biraz bekleme durumunda. Ve tabi ki T-124'ün rakipleri de var. Bir tarafta Bell AH-1Z King Cobra. Diğer tarafta da Boeing AH-64 Apache'yi satmaya, pazarlamaya çalışıyor. Umarız TB2 ile açılan bu yol T-129'da devam eder. Görüyorsunuz bölgesel işbirlikleri çok önemli. İşte bugün bakıyorsunuz Akıncı'nın motoru Ukrayna'dan geliyor. Onun karşılığında TB2'yi ihraç edilmiş durumda. Bu işbirliği Polonya ile neden yapılmasın diyoruz. Çünkü bu tür ülkeler bir araya gelip karşılıklı ihtiyaçlarını karşılayabildiği zaman aralarında bir işbirliği oluşturmuş oluyorlar. Yarın ömür gün Polonya'nın işte Avrupa Birliği'nden herhangi bir Türkiye ile ilgili bir sıkıntı geldiği zaman Polonya tabii ki hareket ederken Türkiye ile işbirliklerini düşünmek zorunda. Benzer bir şey Türkiye için de geçerli oluyor. Yani yaptığınız ticaret... Özellikle de çok kritik olan savunma konusundaki işbirlikleri hem iki ülkenin ekonomisini geliştiriyor hem de birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak daha geleceğe daha düzgün adımlar, daha birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bugünkü konumuzda Polonya'ya gerçekleştirilen TB2 ihracatını biraz anlatmaya çalıştım ama en önemli kısım bence Polonya ile havacılık konusunda uzun yıllardır sürdürdüğümüz bir işbirliği ve artık bu işbirliği Uçak işte helikopter bir şeyler almaktansa ihraç etmeye dönmüş durumda. Umarız diğer birçok ülke içinde bu altyapı döner bu şekilde devam eder. Çünkü gerçekten son yıllarda özgün ürünler farklı ürünler ortaya çıkıyor. Ve bu ürünlerle elde edilen tecrübe bu ürünlerin çok daha gelişmesine ve rakiplerini göre de çok üstün hale gelmesine neden oluyor.